güler yüzün inan ki yürek koplatıyor farkında değil misin herkes peşinden koşuyor o tatlı dilin güler yüzün inan ki yürek koplatıyor farkında değil misin herkes peşinden koşuyor Kız seni alan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu Ah kuseni seni yalan yaşadı Dertlerini de boşadı Mest oldu Vallahi jest oldu O tatlı dilin güler yüzün inan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor O tatlı dilin güler yüzün inan ki yürek hoplatıyor Farkında değil misin? Herkes peşinden koşuyor Kız seni yalan yaşadı, dertlerini de boşadı